Merhaba arkadaşlar, gtb sonuydu arkadaşlar. Evet, ben hemen giriyorum. Bu sefer kumandam. Siyah, tabi ilk defa çekiyorum. Evet, ilk defa çekiyorum. Aa, burada kalmıştık değil mi? Polis aracını çalmıştım ben. Evet, arkadaşlar. Polis, en, en son polis aracını çalmıştım ben. Abi, e, pardon kötü kullanımlar bakmayın. Hey, evet, şöyle bu yeri yapping, başına nedenim bir arkadaşlar, anladın mı? Arkadaşın öyle, arkadaşına bak, seni kalibik katedesederler. Hadi ben kastım bu kadar ana. Evet patladı arkadaşlar. O patladı mı? tamam anne. Merhabalar. Gördüler beni arkadaşlar. Oo araç patladı sanırım. Evet, hava helikopterimizde eee Bu mu lan? mu lan? Bu Evet, öldüm pardonlar salımsız. Evet, öldüm yani. Şimdi yeniden doğacağım. Tabi görünce bir daha gelemeyeceksiniz. On da hiç öyle değil. Her seferinde öldüğünde gelebiliyorsun. Çok sağ olun. Evet maskemi seyrediyorsanız bir harekete seyir. Son uzun muydur? Son muydu? Öyle bir karar. Ne? Normal olarak. Oturucuyla binemiyoruz. Dur son, son. Ben oturucuyla binmemiştim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, süper. Ne doğruyim ben Arkada doğrama mu operasyonu vardı? Otobüsü kapattılar. Kim insanlar oldu? Ne? Ah ne yapıyor girecek onu? Burada pata kaşı... bu direkt mu değil? Alın direktör maddeyil ben o zaman ben direktör madden ya bu nasıl ananam ölsene dur biber yoldan ölecek miyiz annen asla Fatim direktör aman lan ölecek miyiz evet ölecek zaten öldüm Arkadaşlar bu direktör mod değilmiş. ben direktör modda Online mod daha yakında gelecektir arkadaşlar. Nerede açmayı asarlama olmayı unutmayın. Evet. Direktör moda nasıl geçiyoruz? Onu da öğreteyim arkadaşlar direktör moda nasıl geçiyoruz? Şuradaki kumanda mısın? Siyah iPad gibi pedimize dokunuyoruz uzunca. Sonra buradaki yönlendirmelerle asanıyoruz. Şurada direktör mod yazıyor ya. Bir en alttaki bir, iki, üç, dört, beşinci, beşinci yere geliyoruz. Tıklıyoruz. Orada adet evet diye onu okumadan geçiyoruz. Sıkıntı olmuyor zaten. Yani sıkıntı olmuyor. Sıkıntı olursa öperler çünkü. Evet. Casting Today gibi minnen ne var? Buradan hemen şey çekeyim. Actors. Ajilierler. NSPD. Oye oh yeah. tamam. Bakın. Evet. Polis seçtim arkadaşlar. Herkese gece doğruyacağım sanırım. yerde başlattığınız teşekkürler. Şuna Allah rahmet eylesin birazdan ölecek falan var <Gülüyor> napıyon gireceye oğlum <Gülüyor> nol abi nol çekil polis arabada zor dönüyor be Çekici bu diye Ay. Herkesin ağzını Evet Abi araç çok kötüydü dedim bu ne ya çık şu araçtan Aynı aracı bir daha alırsam Aynı araç Al ben git Gecece al seni de patlatalım. Anam ne? Evet arkadaşlar niye polis gelmedi diye sorarsanız seni kapattı. Polis kendini kapattı. Çok iyi. Yani burada herkesin içine, içinden herkesin içinden geçebiliriz. Herkesin içinden herkese patates ol mesela böyle at abi sen de adamın da Ay olur ama yanlış patates abi çıkar mısın sen de araba patates olur anam abi niye ben böyle bu video arkadaşlar 24 saat sonra gelebilir Patates olmamak için like atmayı aşağıdan avra olmuyor unutmayın. At abi Arkadaşlar Like atarsanız ve en çok da yorum yaparsanız kalp atarım. Yorumlarınıza kalp atarım. Evet abi, çok güzel patates oldum değil mi? Bir oraya koruma attım ben. At abi bu videonun keyfini bulamıyorsanız yani bilmiyorum çok gayet hafif yani. Böyle bir reklam gibi bir şeyle de verip yine slaughter boyunu da oynadı. En yani ağır patates olmaz. Ha oraya giderseniz kafik olursunuz salonda. Ha daha patates olmak için yani. Gireyimle. Bir daha bekleriz. Evet, şimdi normal kullanıyoruz. Sıralara, sıralara. Buradan getirlerse diye sıralarında. Evet. Sıralara, sıralara, sıralara. arganaslar bombayalnızca ağlayıp patates ediyo ama ya bi git ya vatav taktik arganaslar burdan girmenizi anladım Ne kırıyo ama sıkıntı yok sanki birisi sıkıntı yok arabayı çalıştırmadan siren yürüyor çok iyi değil mi? Boa! E Eee ben bombanın gözüne sardım Dır Aa patates mi oldu? İyi patatesler canım Böyle kullanma çelin yapıda zarar kanatlar. Bak patlatırım, çok yanıltmadım. Alo, selamun aleyküm. Alo, kimse yok mu? Alo. Evet. Bana gazetesi. Gizli konunun borcu. Alo. Haa patates olmuyor. Ne oldu? Oraya doğru gidiyor. Aa araba patede olmuş. Batak, bakarız. Pardon, arabayı kim patattı? Haa arabayı kim... Aa süperden de patates olmuş. Ölmesin Araba ye kim patla What the fuck are you? Araba taksi Vatta deme öpüldürsün Bin abi araba verin yabzaysa ben böyle sallıyorum bir banttınız ama ya ya ses görüp süfre ediyorlar ya gidelim arabayı mahkum Çekin lan Çekin lan Çekin lan Çekin lan da olsun bu ne lan bu ne? Bu hangi şey kalıyor? Merhaba hoşgeldiniz e, Hava işlesine Alo can. Anna öldün mü? Alo, hiç mi yoksa annamstan? Avga öldün mü sen? Anna Abla! Ha şimdi ben aldım. Ben aldım. Hadi abla, kendine gel. Dur beyninle verin mi? kendine gel. Abla kendine gel. Abla kendine... At, at. Neyse arkanız. Ver. Ver kaçmayın. O sağdan avun olmuyor. Unutmayın. Evet izledin izledin teşekkür ediyorum ve araba çaldım. Evet arabayı parta bildik ettim Bu da bölümün sonu arkadaşlar Henüz yani faturan arabası parta bildik oldu çek